Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle C Sharp'la ve C Sharp'ın esed.net kütüphanesiyle PLC'mize bağlanıp PLC'mizdeki verileri çekip yeni veri yazmaya öğreneceğiz. Bunu temel düzeyde yapacağız zaten şimdilik. Bundan sonraki videolarımızda gelecek zamanlarda daha fazla bununla alakalı örnek yaparız eğer isterseniz. Tabi bu yorum olur, ne bileyim belki dışarıdan bildirim olur. O şekilde bu tarz örnekleri daha çok geliştirebiliriz. Benim şu an amacım e, biraz kanalda çeşitliliği sağlamak. Çeşitliliği sağladıktan sonra isteyenler her derse ki sıfırdan en baştan bir PLC eğitimi ileri seviyeye kadar istiyorum. Ya da işte ben yani daha çok böyle çoğunluk olarak C-Sharp üzerine daha fazla örnek veya bunu da geliştirmek üzerine daha fazla video istiyorum derse ya da daha fazla sadece sadece ile alakalı ileri seviye uygulamaları isterse ...o bölümlere biraz daha fazla ağırlık vermeye çalışacağım. Ama şimdilik amacım... ...mümkün olduğu kadar çeşitli hale getirmek. Daha fazla bir çeşitlilik sağlamak. Ee, bir kitle eğer oluşursa... ...o kitle... ...ne isterse... ...ora doğru evrilecek kanal. Ama şimdilik dediğim gibi amacım çeşitliliği sağlamak. Hızlı bir şekilde şu programımızı deneyelim. Bir çalıştıralım. Bakalım... ...çalışıyor mu, bir sıkıntı, bir sorun var mı? Şimdi burada... PLC IP dediği aslında biz e, şu anlık bir simülasyon piyasası çalıştığımız için bu bilgisayarımızın ethernet kartının IP'si. CPU tipimizi seçiyoruz, bağlantıyı açıyoruz bu şekilde başlatıyoruz. programımız burada başlıyor. Durdur, dur, başlat. Bunlar çalışıyor. Manuel, otomatik. Bunları öylesine koydum şimdi. Bunlar şimdi çalışmıyor. Herhangi bir fonksiyonu yok. Sadece görsellik olsun diye koydum. Veri sıfırla. Şimdi bunlar data blokta. Retain yani kalıcı hafızaya geçtiği için e, programımızı sıfırladığımız zaman yani baştan başlattığımız zaman verileri sıfırladı ilmesine basıp komple ne kadar bilgi varsa hepsini sıfırlayacağız. İmirlik çalışayım biraz. Burada geçtikçe e, mesela bölümler ayrılıyor. 3 tane farklı ağırlıklara göre ayrılıyor. E, mesela 10 kilogramlık sola 8 kilogramlık pardon 10 kilogramlık sağa 8 kilogramlık sola 15 kilogram da İleri şeklinde ayrıldı. Kilogramlara göre bir ayırma e, programı var bunda. Program hiç önemli değil şu anki anlatacağım şeyde. Bu sadece bizim denememiz için gereken bir altyapı sınması için verdim. Yani program biraz burada pasif kalacak. O yüzden çok da problem değil yani programın çalış çalışmaması. Bunu durduralım. Verilerimizi sıfırlayalım. Artık biz yavaş yavaş yeni proje oluşturup Programımızı çalıştırmaya başlayalım. Bunun için bizim Net2PiSim programına ihtiyacımız var. Bunu indirir, kurarsınız eğer yapmak isterseniz. Şimdi yeni bir c dosyası açalım. Yeni proje oluştur. Windows Form uygulaması olacak. Şimdilik. İsmi çok önemli bir arasına koydum. Şimdi bizim burada ee, Net2PS isim pardon ee, sd.net kütüphanesine ihtiyacımız var. Bunun için de uygulamamıza sağ tıklıyoruz. Nugget Package yönet diyor. Eğer İngilizce kullanıyorsanız ee, Nugget Package Management yazar. Buna tıklayalım. Göz at. SD Net plus olması lazım. SD Net plus bunu yükleyelim programımıza. Tamam. Şimdi programımız yani programımıza bu kütüphane yüklenmiş oldu. Ee, şimdi bu programı diyelim ki farklı bir kütüphane Bu kütüphanelerin tamamının e, bir doküman dosyası vardır. Bu doküman dosyasına önce bakacağız. Burada documentation bunu S7 net plus olarak ayarlatalım. Bitap'ta zaten bunu programı var. Buradan dökümantasyon linkine tıklıyoruz. Ve burada bizim bu kütüphaneyi nasıl kullanacağımız hasta A'dan Z'ye anlatılıyor. Zaten burada kullanmamız gereken ve hani gerçekten işimiz yarayacak bir ortalama 10-15 tane herhalde bir fonksiyon var. O fonksiyon dışında bizim çok da bir işimiz yok aslında HMI ekranı kontrolü için. Burada e, bir tane PLC örneği oluşturup nasıl bağlanıp bağlantı koparacağımız hakkında bir e, bilgi veriyor. PLC oluşturmak da önce public PLC, CPU tipini belirleyeceğiz, IP adresini vereceğiz ve rack ve slot bilgilerini belirteceğiz. Burada zaten CPU type'da S7200, 300, 400, 1200 ve 1500'leri destekliyor sadece. Şimdi hemen bir... Denememizi yapalım. Bir tane text box ekledim buraya. Bir tane label ekleyelim. Bu bizim PLS IP'miz olsun. Perecatımız olsun, PSIP. Şimdi biraz genişletelim. Ondan sonra bir tane de PS tipimizi belirteceğimiz bir baksımız olsun. açalım. Bir tane bağlan. Bir tane de bağlantıyı kopar. Butonumuz olsun. program içinde kullanacağımız isimlerini hazırlayalım. Şimdi PLC'ye önce bağlanalımız bir şekilde. İlk kere tıkladığımız zaman direkt buna event, yani olay atar. Olayları buradan haricinde seçebilir. Burada farklı farklı olaylar var. Şimdi bizim istediğimiz click eventi, yani click olayı. Burada ee, bize diyor ki PLC'nin bir örneğini oluştur Ama ondan önce bizim using'i biz eklememiz lazım. Using. S7. Bir tane de. PLC. piad şeklinde global bir değişken tanımlayalım. Şunu silelim. Bunu buradan şu bağlantıyı da silelim. Bağlantıya bastım yani connect click yani bizim bağlantı butonuna bastığımız zaman bizim burada piad pardon CPU type CPU eşittir. New CPU type şeklinde bir CPU ulaştırmamız lazım. Bir tane string IP adres ulaştırmamız lazım. Bunu da nereden alacağız? Bunu hemen Ardım aynı değişken isim yazdığımız için isim yazalım. Text boxumuza isim verelim bir tane. Özelliklerden nerede bizim IP? Böyle İngiliz yapalım. Bu da Realtime. IP adres nokta text yazdığımızda bizim direkt bu text box içindeki bilgiyi buraya çeker. Aşağıya aslında CPU tapını böyle yapmayalım, CPU tapını şöyle yapalım. Bir tane böyle combo box ekleyelim. Combo box. Ama box'ı şuraya ekleyelim bir şekilde. Buraya S7-1500 S7-1200 S7-300 S7-200 Bunlar olsun. string nokta string nokta değil combo box seçim yapalım eşittir combo box 1 nokta hatta komma box 1 yapmayalım bunu onun ismini değiştirelim biraz type yapalım pstp yapalım. pstp nokta selected item olması lazım. selected item nokta string. Şimdi biz burada seçtiğimiz itemin yani seçtiğimiz seçeneğin direkt yaz olarak karşılığında, combo box'un içine almış olduk. Şimdi eğer if bak seçim nokta. Equals. Equals ee, şunu yapıyor. Bizim stringleri karşılaştırmamızı sağlıyor. Daha kolay bir şekilde. s 1500 ise direkt bu true veya false olarak bir değer gönderir Herhangi bir gerek yok. Bu kendi içinde bir karşılaştırma yapıyor. En sonunda S7500'ün içindeki değerle aynı olup olmadığını bize true veya false olarak geri dönüyor. Zaten direkt bu true olacak veya false olacak. Biz S7500'i kullandığımız için tur olacak aslında. Bunu bu şekilde yazıyoruz ve CPU yukarıda oluşturduğumuz CPU değerine CPU type nokta S7500'ü atıyoruz. Diyelim ki değil. asif buraya combo box seçim nokta Equals s7 s7 1200 seçilirse CPU eşittir CPU type nokta s 71200 Şimdi bunu diğerleri için yapabilir de aslında sadece bir sadece s7 1500 için yapacağımız için bu kadar yeterli. Ee, en sonunda isterseniz istersen tekrardan else if kullanarak sonunu bitirebilirsiniz döngüsünün. Şimdi adresimizi aldık. PLC tipimizi aldık. Artık e, bunları birleştirelim zamanı geldi. PLC eşittir. New New PLC CPU type CPU type'ı şöyle yapıyoruz. E, CPU olarak yazıyoruz direkt. Çünkü CPU tab burada belirlenecek. Ondan sonra CPU tab belirledik. IP adres yazıyoruz. Buna direkt 0 ve 1 olarak yazalım şimdilik. Bunu da oradan alabiliriz. Aslında onu da ekleyelim mi? Onları da alalım oradan. Onları da alalım. Programımızı ekleyelim direkt tasarımımıza. Tamam. Bakalım bir sıkıntı var mı? Sıkıntı var. Evet. Sıkıntımız burada PLC Evet. Burada PLC Jim yazmışım. Bunu da PLC Jim yapalım. Tamam. güzeldi. Tekrardan bakalım. Başlat. 7200-1500 Bunlar tamam. Bunlar tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta buna basarsa hata verir. Tamam. Şimdi e, rak ve Slot bilgilerini de buradan çekeceğiz demiştik. Bunları çekelim. Şimdi burada geldiğimiz zaman şunları kapatalım. Bizim burada rak ve Slot bilgileri short olarak işte. Yani bu aslında int 16'e denk geliyor. İsterseniz buraya int 16, isterseniz de short veri tipinde bir değişken hazırlayabilirsiniz. Rak yapalım. Eşittir. Ee, neydi? Rak Combo. Rock Combo. nokta Selected Item. Tabii bunu Convert. Nokta... Short var mıydı? Yoktu. Intonaut yapacağız. Intonautı. aynı şekilde bunu da yapalım. Slot Slot Rack slot müydü slot rack mıydı? Rack slot'tu. Rack slot. Tamam, bu bilgileri de ekranımızdan aldığımıza göre Herhangi bir şimdilik sıkıntımız yok gibi gözüküyor. PLC'mizin önlerini oluşturduk. Bununla da problem yok. Tek tek hani biz bir değer seçeceğiz, Güzel bir şekilde çalıştıracağız. PLC nokta PLC cim nokta Open dediğimiz zamanda PLC ile bağlantımız olacak. PLC IP'miz bizim 192.168.1.135 Ethernet kartımızın IP'si. Rack 0 Slot 1 muhtemelen PLC bağlanmıştır. Eğer PLC'e bağlandıysa onu da yapalım. Mesela hemen şuraya bir tane label ekleyelim. durdur dur şunu. Ee, bir tane yola status bar ekleyelim. durum label if plcgym. is connected ise durum label nokta text eşittir plc'ye bağlantı başarılı Hatta bunu yeşili alsın. Edit time vardı bak pardon. Style for color mıydı? Hani Orkalır. eşittir Kalır. Nokta. Green. Alsın. PLC tipimiz ET2500. Rak 0. Slot 1. PLC'ye bağlan. PLC'ye bağlantı başarılı. Şu ana kadar herhangi bir problemimiz yok. PLC'ye güzel şekilde bağlandık. Şimdi bundan sonra PLC'mizden veri çekip nasıl veri yazdırabiliriz? Bunlara geçeceğiz. Onun için de... Bir tane label ekleyelim buraya. Ee, buraya... Birkaç tane de yüzden yeni bir tane tablo açalım. Tablo. Şimdi sharp olsun. Tamam. İki tane bit, iki tane word olsun. Mesela bit bir. Bit 2. Word 1. Word iki. Sağ tık. Properties. Bunu da compile edelim. Offsetlerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi bunu yaptığımız zaman bizim artık data bölümümüzde dışarıdan erişilebildiği anlamına geliyor. Eğer yapmazsak mesela had böyle bir şey yok. Offsetler yok. Dolayısıyla bu sadece piyasın içinde kontrol edilebiliyor. Ama C şartı bu şekilde offset verdiğimizde yani dışarıdan erişilebilirliğe açmış oluyoruz. Data block 4. Bunları word yapalım tabii öyle olmaz. Bunu da word yapalım. Şimdi misal diyelim ki siz burada kendi data bloklarınız hazırladınız, bitleriniz, baytlarınız hazırladınız. Bunu programa işlediniz. Sonra geldiniz, araya bir tane bir teklediniz. Dediniz ki bitler bir e, yan yana olsun. Bir tane daha bir teklemek istediniz. Bu sefer bakın ne oluyor. Geldik, tekrardan komplettik. Oradan word ekledim. Word eklemem daha güzel oldu. Şimdi bizim başta eklemiş olduğumuz Word'ümüz 2 idi 4 atladı. Burada 4'tü 6'ya atladı. Yani bizim tüm programı artık değiştirmemiz gerekecek. Burada altta 100 tane 200 tane daha Word olduğunu düşünürseniz ee, bunların tamamının değişmesi gerekecek. E şimdi böyle bir şey kesinlikle yapmayın. Ne ekliyorsanız direkt olarak altını ekleyin. Yeniden Compile edelim. O bilgileri çekmemiz lazım. Nasıl çekeceğiz? Burada hemen geliyoruz. Buraya bakıyoruz. PLC'ye bağlandık. Connected PLC. PLC Open. Bağlantıyı kapatmak için PLC Close diyoruz. Error kota hatta PLC close yapalım. Bir saniye. Onu yapmıyor artık. PLC'nin nokta Olsun. Okuma ve yazma baytı bu şekilde diyor. Önce data type'ını belirleyeceğiz. Yani datanın tipini. Ondan sonra ee, db adresini. Yani data blogdan bu başka bir çektim. Sonra ee, data blog'un adresini. Sonra başlangıcını ve sayısını. Sayı istediği de ee, mesela diyelim ki Bit okuyacaksanız buraya 1 yazıyorsunuz. Ama ee, mesela o bit daha sonra 2 tane bit okuyacaksınız buraya 2 yazıyorsunuz. 3 bit okuyacaksanız 3 yazıyorsunuz. O şekilde. Verileri çek. piyasi nokta. Hatta bunu şöyle yapalım. Neydi bizim? dbx00 nokta tekst eşittir. PSC. nokta. PSCM. nokta. read. Burada overwritelarımız var. Sadece iki tane overwriteımız var. Biz buna göre yapacağız şimdilik. Data tipi. Data nokta. Data virgül. int. Data numarası 4. Start byte adres. 0 var type variable type nokta bit virgül var count o da bir. Şimdi bu niye böyle bilgi verdi? Bizim bunu dönüştürmemiz lazım. nokta string. Deneyelim. Bakalım. 192.168.1.135 SSID'm 500 Raks0 slot 1 Wi-Fi'ye yani bağlanan verileri çek. Hata verdi. Şimdi bakalım. Hata çok güzel. Burada bakalım bizim hatamız neymiş. Hmm. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Bir bitimizi belirtmedik. Yani şurada baktığımız zaman bit adresi. Şimdi biz burada bit okuduğumuz için bit adresi vermek zorundayız. Eğer byte, word gibi şeyler okusaydık, bu sefer burada bit adresi vermeyecektik. Bu opsiyonel. Bit. Sadece bit okuduğumuz zaman bunu vermek zorundayız. Şimdi aynı zamanda az önce şey diyordu. Bu örnek yok diyordu. Biz bunu piyasemize bir yükleyelim. Çünkü piyasemize yüklemeyi unuttuk. başlat 192, 168, 1.135, 7500, 0, 1, piyasaya bağlan, veri çek, evet, false. Şu an biz piyasamızdaki veriyi çektik. Şimdi tekrardan bağlanalım piyasamıza, online olalım, takalım gözlüğümüzü. Bunu true yapalım. Retour'u gördük. Tekrardan false yaptığımızda false'u göreceğiz. Bu şekilde ilk verimizi çektik. Bir tane word çekelim. Kapatalım bunu. dbv2 çekelim. .txt eşittir. Ee, yine parantez içine alalım. nokta read. datatype. data block'tan okuyacağımız için. data block'u diyorum. Yine 4'ten okuyacağız. Burada byte adres 2. variable type. Nokta. Ink'te okuyacağız. Ee, başlangıç. Hadi bir tane. Byte okuyacağız. Ve bu sefer bir tane yazmamıza gerek yok. Parantezimiz, parantezimizi kapatıp ToString yazıp bitirelim. Bakalım. Onu çekebileceğiz mi? 192.168.1.135. 0.1. Biraz yer çek. O da geldi. Şimdi bu işin biraz zor olan kısmı. Yani biraz daha böyle e, karmaşık gibi gözler görünen, görünen kısmı. Şimdi bunun daha kolay bir şekilde veriyi nasıl çekebiliriz? Ona bakalım. DBX01'den çekelim bu sefer. Eşittir. PLC. Cim, nokta read. Şimdi bunu kullanacağız. Okurken. String veri buluyor yani string değer girin diyor. Hemen girelim. DB4 nokta DB x 0.1 Tabii bunu yine to string yapacağız. x string Bundan başlayalım. 2.5 Bu da geldi. Buru da çekelim aynı şekilde. nokta text eşittir plc nokta read db4 nokta, dbw4 nokta, string. 192, 168, 1.135. 7500 yine aynı şekilde 0.1 bilseye bağlan bilgileri çek. Şimdi, desimal olarak 135 ekleyelim 2'ye. Ona da yine desimal olarak 687 ekleyelim. Değerlerimiz geldi. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi şunu söyleyip kendi kendin soru olabilirsiniz. Biz her seferinde her veri çekmemiz gerektiğinde bir butona mı basmamız gerekiyor? Butonu basmamıza gerek yok. Bunu otomatik halde getirebiliriz. Onu da şöyle yapıyoruz. Bunu da sonda son konu olarak bunu da anlatayım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Zaten uzun bir ders oldu. Timer. Şimdi timer tick içine biz e, yaz böyle belirtimiz süre kadar yani şurada neredeydi burada olan süre kadar mı 100 milisaniyede bir sürekli deneyecek. sürekli 100 milisaniyede bir e, bizim sayfamızı güncelleyecek istediğimiz bilgileri güncelleyecek bunları alıyorum buraya yapıştırıyorum tekrardan başlıyorum 192.68.1.135 S7500, rock 0, slot 1, bağlan. Verileri çek. Gelmedi. Niye? Çünkü e, bizim bunu bir kere başlatmamız lazım. Nerede başlatacağız? KornetClick'de başlatalım. TimerTip. Pardon. E, Timer1. Start. Bu da tabi sonsuz bir şekilde çalışmasın diye PLC bağlantımızı kapattığımızda durması lazım. Onu da 1.1.stop 1.2.168.1.135 S7500.01 PLC'ye bağlan Şu an değerlerimiz geliyor. Hemen anlık olarak bir değiştirme yapalım. Bu şekilde kalsın. 1354 yazalım. Bunlara da mesela aynı şekilde 1453 yazalım. Hemen geldi. Bunu true. Tekrardan veriler, veri çeke basmamıza gerek kalmadı. Bunu artık 100 milisane de bir kontrol. Data bloğumuzu kontrol ederek değerleri sürekli olarak güncelleyecek. Sürekli güncelleyecek. Ne zamana kadar? Biz PLC bağlantısı kopar diyene kadar. Artık güncellemeyecek. Mesela biz burada hemen değiştirdim bunu. 2500 yapalım. Bakın şu an herhangi bir şey olmadı. Ama bağlan dediğim zaman Tekrar çalışmaya devam ediyor. Bugünlük dersimiz bu kadar olsun. Bundan sonraki zamanlarda yavaş yavaş bu programı geliştiririz. Farklı bir şekilde HM ekranları tasarlarız. Yine c üzerinden bunları kontrolünü yaparız. C-Sharp programlarında yani genel olarak bilgisayar programlarında hataları yakalamamız gerekiyor. Çünkü çok fazla ta çıkar. Mesela biz burada diyelim ki ne bileyim bunlara bu şekilde yanlış girelim. 32. Fiyasiye bağlan dediğimiz zaman şu an dondu. Ne oldu? Programı hata verdi. Başlatalım. Mesela bunlar boş. Fiyasiye bağlan dedik. Hemen hata verdi. Ama bizim bu hataları yakalayıp bunları status bar'da yazdırmamız gerekiyor. Ve herhangi bir şekilde bir uyarı vermemiz gerekiyor. Yani şura eksik. Ya da mesela tüm alanların doğdurulduğundan emin olun şeklinde ...hataları yakalayıp, buralarda bilgi vermemiz gerekiyor. Ve çoklu görevler var, işte multi-tasking olarak e, bilgisayar programlama da geçiyor. Bunları da aynı şekilde, eğer ilerleyen zamanlarda istek olursa, onları da yaparız. Yani bilgisayar programlama olayı zaten piyasadan biraz farklı olarak uçsuz bucaksız bir derya. Yani istediğiniz her şey yapabilirsiniz. O bilgiyi her türlü kullanabilirsiniz. Tutup mesela SQL olarak çıkartıp, bir mobil uygulama yapabilirsiniz. Web sitesinde kullanabilirsiniz. Ya da tekrardan masa üstünde e, bu bilgileri kullanabilirsiniz. Eski olarak çıkardıktan sonra da yani dediğim gibi istediğiniz gibi artık hayal gücünüzün yettiği kadar bir e, sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz bilgileri. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Artık abone isteyeyim yavaş yavaş. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.